Allah'a, kitabı gök, yağız yer şahidim olsun. Gök girsin, kızıl çıksın, nereden intikamımı almadan durmayacağım. Nizam-ı alem ve adalet Zalime Yavuz, mazluma umut olmaktan vazgeçmeyeceğim. Göktuğ? Sizlıyken hala gelmemiş olması hiç ayrı alamet değil mi Hazretleri. Emir Saadettin. Bekletmek istemezdim ancak halletmem gereken işler vardı. Hemen gitmem gerekecek o yüzden bu iş. Sanki ortlak görmüş gibisin. <gülüyor> Mukabeleler hazır. Ala, Madem tekfur Ares'in acelesi var. <gülüyor> Bahadır Bey bu mukabeleyle Ertuğrul Bey. Tekfur Areste ticaret erbabı Anlı Pazarı büyütecekler. Anlı Pazar'a getireceğim tüccarla Rum tüccarları bu topraklarda tekrar ticaret yapmaya ikna edilir. Şi bitirelim artık. Bir kervansaray kılacağız. Bir kervansaray kılacağız. Ahaliye haber edin. Korkmasınlar. Bu satış sulhumuza can, ticaretimize bereket katsın. Hayırlı olsun Emir Hazretleri. Allah abin, nasıl oldu bu? Yaşayacak. Emir Saadettin. Hepimiz seni öldü bildik. Sura verdiğiniz benim değil. Bana tuzak kuranlardan birinin cesedindi. Pek iyi, pek iyi. Bunca vakit. Düşmüştü. Lakin. Ala, ala. Hoş gelmişsin. bir işi... Tamamına erdirmiştik. Kardeşim Dündar'ın hanı kayya şer olanın, hizmetliti. Bu mukabelelerin benim gözümde zerre. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Cahitlerin huzurunda Bahadır Bey'in altınları aldı. Anlaşma olduktan sonra senin de sözlerinin hükmü yoktu. Sen bunu nasıl sinasın? <Gülüyor> ne